Duygusal yeme davranışından biraz önce bahsetmiştik. Nereden anlayacağız biz duygusal olarak mı yiyoruz, bizim yeme davranışımız gayet normal mi? En basiti şöyle bakabiliriz. Eğer fiziksel olarak aç olmadığımız halde yiyorsak, yemek yemeyi genellikle yalnızken yapmayı tercih ediyorsak ve hızlı hızlı tıkınırcasına sanki arkamızdan biri koşuyormuş gibi yiyorsak, yani yavaş yavaş, sinire sinire, lokmaların tadına varır gibi değil de arkamızdan beri sanki koşuyor. Hatta masaya hazırlayıp güzel bir sunumla değil de buzdolabının orada bir tabağın içine tıkıştırırcasına koyup yiyorsak ve yedikten sonra suçluluk, utangaçlık, kendimizden tiksinme gibi duygular duyuyorsak o zaman biz bu yemekten aslında bir haz almıyoruz demektir. Bir takım duygularımızı bastırmak veya farklı bir ifade etmek adına yemek yiyoruz. İşte duygusal yemek yeme böyle bir şey. Yani duygularımızı yiyoruz, duygularımızı bir şekilde ifade ediyoruz demektir. Ki biraz önce sebeplerini saydık. Can sıkıntısı gibi, stres gibi, mutsuzluk gibi, ödül gibi birçok.